Başlıyordu. Dolar 18.59, 18.15, 6.9, 73.29, borsa 3.880 ve bitcoin 19.209'da gün yükselişle kapattılar. Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı, serçe parmağına şeklini görenler çok şaşırdı. Ama sonraki maden kazasını aştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştüğü müzakereler için her türlü katkıya hazırız dedi. Fevbahçilen MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt geldi. E, gerçekte bağdaşmıyor, hiçbir ilgisi yok dedi değerli izleyenler. Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı Putin. Referandum yaptı dört bölgede sıkı yönetimi ilan etti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor, Ekonomi, ekonomistlerin tek bir tahmini var. Ve bu haberimize gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.